Biolojik olarak hepsini kullanıyor olsalar da günlük hayatta bunları %10'unu bile kullandığını düşünmüyorum. Sıfırını? Ha %7'sini kullandım, ha %100'ü. Değişen ne? Şu anda %100 ama %50 olur mu? %50 olursa insanlık için çok büyük bir gelişmede. İnsanlar beynlerinin yüzde kaçını kullanıyor? Yani ortada dolaşan işte beynin yüzde 10'unu kullanıyoruz ama bu yanlış bir bilgi diyenler vesaire var. Yani bence hiçbir bilgim yok. Yüzde 70'ini kullanıyoruzdur. Bir dayanan var mı? Yok. Aklıma gelen bir şekilde söyledim. Biolojik olarak hepsini kullanıyor olsalar da günlük hayatta bunları yüzde 10'unu bile kullandığını düşünmüyor. Ya kızıyor ya seviyor ya küfür ediyor ya da sarılıyor. Ben bunu nasıl bir katkı değer sağlayabilirim veya acaba işime geliyor mu diye düşünmüyor. Sadece düşünmeden duygularıyla hareket ediyor. Valla bence İnsanlar akıllı olursa %100'ünü kullanmaları lazım. Kaçını kullanacak? Hepsini kullansın ki akıllı olsun. İnsanlar beyninin yüzde kaçını kullanır? Şimdi bu konu hakkında tartışmalı şeyler duymuştum. Bazıları %100'ünü kullandığını iddia ediyor. Bazıları da %10 gibi küçük bir şey söylemiş. Böyle bir duyumum var. Sadece insanlar beyninin %10'unu kullanıldığı bir, bir laf var da bence o bir mit. Açıkçası. Yani tam olarak bir bilgim yok ama o bilginin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizce siz Beyniriz'in kaçını kullanıyorsunuz? Yani bu soru e, %60'ı, 70'i falandır. Yani hiçbir fikrim yok şu anda tamamen sallıyorum. %40. %40. Nereden biliyorsunuz? Ya tahmin ediyorum duyduklarıma göre. I think uh, I read like 60% or something like this. Last call? Maybe a little bit fewer. Sıfırında, hatta hiç. Türkiye'de yaşayan insanların çoğu zaten hani beyni olup da kullanamayan tipler. Yani sanırım bir yüzde on diye bir şey var, yanlış bilgi var ama hepsini kullanıyorsunuz işte. Bu arada tebrik ederim doğru cevap. İnsan beyninin %100'ü yüzü kullanılabilir. Evet, Bunu ben kişiden kişiye kişi değişini düşünüyorum. Hani motor fonksiyonlar açısından bence tamamını kullanıyor birçok insan elini kondu kaldırma açısından ama duygusal ya da işlem yeteneği olarak bunun ortalama yüzde yirmilerde falan olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Yüzde üçü diyebiliyorum ben. Ya yani bilim insanların söylediği araştırmaya göre ama tabii bilmiyorum. o enerjiyi, frekansı falan bilmiyorum. Ya yani bilimsel bir şey bilmiyorum. İnsan beynin yüzde kaçını kullanıp kullanmadığı önemli değil. Beynin fonksiyonu nedir? Bunun ne demek olduğunu ve tefekkürlerin metotları vardır mesela düşünce metotları. Şöyle dejenerasyon vardır, derin düşünce vardır ve aydın düşünce vardır. Bunların üçü nedir? Mesela bunlar da önemlidir ama soru eğer ki beynin yüzde kaçını kullanıyor isek bu bence yani gereksiz bir soru oluyor. Çünkü bizi asıl gayeden ayırıyor, gayeş olması. Beynin fonksiyonu ne? Bizi hayvandan ayırt eden nedir? Onda da beyin var, bizde de beyin var ama düşünen insandır. Düşünce nedir? Bence bu sorunlar çok önemli çünkü yüzde kaçını kullanıp kullanmaması, bilmiyorum nereye götürecek? Yani yüzde yüzünü kullansan olacak, yüzde yedisini. Eğer ki hani şöyle söylentiler var, Yüzde beş var, yüzde altı var, yüzde... Böyle söylentiler ben de rast geldim ama soru şu. Ha yüzde yedisini kullandım, ha yüzde yüzü. Değişen ne? Ben yine de düşünüyorum. Bence böyle. İnsanlar beyninin yüzde kaçını kullanır? insanlar Faruk Ercaneşi <gülüyor> insanları bilmiyorum da ben ile 90 arası kullandığını düşünüyorum. Sosyal medyada falan öyle birkaç yazı okumuştum. Günden güne de çok değişti oluyor bence. Tam olarak bilmiyorum da ben gerçekten bazı geceler yüzde sıfır mı kullanıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yaşıyorum. İnsanlar beyinlerinin %100'ünü kullanabiliyorlar. Nasıl kullanabiliyorlar? Sinan Canan diyor ki bir insan eğer psikolojik veya bedensel bir rahatsızlığı yoksa beyninin yüz yüzünü kullanabilir. Öyle mi? Kullanabilir ama kullanmıyor. Kullanmayı tercih etmeme de bir seçenek tabi. Ben biraz daha kalbimle hareket ediyorum. Kalbimle hareket ettiğim için de bence beynimi tamamen işin içine sokmuyorum. E, bu yüzden eğer %70'ini kullanıyorsak ben %55'ini vesaire kullanıyorum diye düşünüyorum. %60'ı, %70'i falandır. Yani hiçbir fikrim yok şu anda tamamen sallıyorum. Aynıdır herhalde yani %40, %45 o civarlarda bir şeydir herhalde. Bu çok muallak durum. Ya yani duygun... O anki ruh halim motivasyonuma göre değişiyor. Ama tahminimce e, kötü ruh halindeyken yüzde çünkü saçma kararlar verebiliyor insan. İyi bir moddaysam eğer bence yarısını kullanıyorum. Yani ben muzekali yüzde yüzünü kullanıyorumdur kesin. <gülüyor> ben %100'ünü yüzünü kullanmaya çalışıyorum. Bu arada doğru cevap gerçekten doğru insanlar beynlerini yüzde yüzünü kullanabilir. Cevap, kızım tabi doğru cevap. Ben 70 yaşındayım boşuna yaşamadım ki bu yılları ya. I don't know like everyone like 60 or something like this. How do you know that? I don't know it, but I can imagine because um, the most things we do with our brain, we uh, don't realize we do. Kendimce beynimin yüzde beşini falan ancak kullanabiliyorum. Peki insan beyninin aslında yüzde yüzünü kullanabileceğini biliyor muydunuz? Eğer yani hiçbir fiziksel üst... veya mental bir Abi eksiklik insan, yoksa. İnsan beyninin yüzde yüzü kullanabilmesi için süper bir şey olması lazım. Yani süper bir insan olması lazım. Sonuçta dediğiniz yani vücudu idare eden, onu yönlendiren biçimlendiren beyindir ama beynin yüzde yüzünü kullanma ihtimali çok zayıf mantıklı değil her şeyden önce insan beynin yüzde yüz kullanması demek doğadaki bütün dünyadaki yeryüzündeki bütün çelişkilerin de çözülmesi demektir anlamına geliyor Dolayısıyla da bunun da mümkün olmayacağına göre şu anda yüzde yüz ama yüzde elli olur mu yüzde elli olursa insanlık için çok büyük bir gelişmedir. Yani şöyle söyleyeyim, bence sadece id duygularımı yapabiliyorum. Yemek yemek, işe gitmek, yapabilmek. Onları kısıtlayan zaten birçok şeyler var. Şu an pek kullanabildiğimi sanmıyorum. Bir yüzdelik veremeyecek misiniz? %10. %10? Bazen %20. Belki oyun oynarken hür oruyorsun ya böyle serotonin sağlıklı, yüzde %60 falan ama genelde %10'dur herhalde. Bu arada insan beyninin %100'ünü kullanabiliyor. Evet, benim de böyle olmuştu. Orası Bir aha yani, anı yaşadım. E, değişiyor. Yorduğum zaman daha çok kullanıyorum. Yormadığım zaman, yani yüzde, ben de %20'lik kullanıyorum her insan gibi. Tabii. Çok tuhaf sorular bunlar. Mesela ben misal vereceğim. Beynimin %1'ini kullansam, siz de %2'sini kullansanız arasında hiçbir fark olmuyor. Yani çünkü şöyle bir şey var. İnsan beyinde veya da bilimsel alanlarda yanılabilir ama bir şeyin var olmasında. Mesela yer çekimi. Şimdi bunu bıraktığınızda düşecek. Yer çekiminin var olması burada kanaat getiriyor, %100'lük oluyor. Ama yer çekimi, ben şimdi mesela Almanya'da okuduğum için yer çekimi bir formülü var. 9.86 Newton saniyede Newton diye. Şimdi bu bilimsel alan olduğu için yanlış olabilir. Ama yer çekimi var olması kesin. Şimdi beynin yüzde kaçını kullanıyorsun veyahut da kullanıyorum eğer ki bir ne bileyim yani bilimsel alanda bir araştırma varsa bu da yanlış olabilir. Beynimin yüzde yarısını kullanıyor olabilirim. Yüzde ellisi yani. Evet yüzde ellisini kullanıyor olabilirim. İnsanlar beyinlerinin yüzde kaçını kullanıyor? Onu bilemem ki ben. Bizde yüzünü bazıları çok nadir de olsa kullanıyor. Ama yani tavsiyem beyinde 3 bölüm var. Düron sistemi var. Limbik sistemi var. Bir de e, yani 3 bölüme ayrılır. 2 lob var aslında. Sa mesela şöyle düşün. Kötü ve iyi. Lobları da öyle düşün. Kötü ve iyi. Yani sağ taraf kötü düş iyi düşünürken sol taraf kötü düşünür. Nasıl hani şeytan Sol omuzunda Melek, Ötüköv'ümüzün filmlerde görüyorsun öyle. Limbik sistemi sürüngen sistemdir. Mesela seni biri öldürmeye kattığı zaman sen kurtulmaya çalışırsın. O sürüngen sistemdir. Kaçarlar yaşam mücadelesi. Yani limbik sistemi bizim beynimizde vardır. Kurtulmaya çalışma ölümden. Nöron sistemi sadece düşünce sistemi. Yani düşünürsün neri nereye koyayım, ne yapayım, ne edeyim yani hesabı. Bir sistem daha vardı, onun ismini unuttum Denondola. O da yani çok zeki insanlarda bulunuyor. Bu dünyada iz bırakmış insanlarda bulunuyor o, o, o şey sistem. Her insanın düşüncesi ayrı değil. Kimi mental düşünür, kimi düz düşünür. Ama benim bildiğim yani yaşadığıma göre erkekler böyle düşünürken kadınlar böyle düşünüyor benim düşündüğüme göre. Ama hepsi içinde demiyorum. E bir de saf bölümü var. Bir de iyi bölümü var insanların. Saf bölümü mesela kötü insan çok zeki benim düşünceme göre. Çünkü düşünüyor. Kötülüğü düşünüyor. İyi insanın bir şey yapma olanağı yok. Çünkü iyi. Bir şey düşünmez. Tamam Bir de birbirini hiç sevmeyen bir halk bizim halkı. Yani artık yeter bırakın birbirinizi sevin. Birbirinizi tutun. Birbirinizi kollayın. Normal bir şey üret çalış. Güzel bir şey yapacağına bizim yani bizim toplum Gidiyor, 2 dakikada, 2 saniyede kötü şeyleri daha zeki yapıyor. Ya güzel bir şey yapsana madem senin kafan çalışıyor, güzel bir şey yap. Doğru mu?